Önünüzde profesyonel bir karbon dioksit lazer makinesi Watson 1390 ST, metalik olmayan malzemelerin lazerlerle kesilmesi ve oyulması için gelişmiş geniş açılı bir modeldir. Makine sanayi, reklam ve üretimin yanı sıra dekor, tasarım ve hediyelik eşya üretiminde seri üretim için tasarlanmıştır. Kontraplak, ahşap, karton, kumaş, deri, kauçuk, plexiglas ve diğer plastik malzemelerle çalışır. Watson 1390 SD standart olarak 7500 saate kadar kullanım ömrüne sahip 100 watt tüpü tüpüyle birlikte gelir. Makine 10-15 milimetreye kadar ahşap malzemeleri ve 15-20 milimetreye kadar plastikleri kesebilir. Plexiglas 15 milimetre. Çalışma alanının boyutu 1300x900 mm'dir. Makine, kesim yaparken lazer ışınının atışlarından kurtaran eloksal plakalarla donatılmıştır. Kumaşların uygun şekilde işlenmesi ve küçük ölçekli ürünlerin imalatı için bir hücreli masa ile değiştirilmesi mümkündür. Lazer kesim ve gravür yaparken, çalışma sırasında hassas göstergeleri korumak için titreşimlerin olmamasını sağlamak çok önemlidir.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 her müşteriye, sorunsuz bir çalışma sağlamak ve elde edilen ürünlerin en yüksek kalitesini garanti etmektir. Su soğutma ve hava kaynağı, elektrikten uzak makinenin farklı bölümlerinde konumlandırılır. Güvenliğinize önem veriyoruz. Su akış sensörü, soğutma sistemi arızalandığında makineyi durduracak. Bu da tüpünüzün arızalanmasını önler. Acil kapatma düğmesi, bir şeyler ters giderse çalışmayı durdurmanızı sağlar. Dosyalar Wi-Fi, LAN, USB üzerinden alınabilir. Ayrıca makine dahili belleğe sahiptir ve dosyalar doğrudan bir USB bellekten makineye aktarılabilir. Kontrol sistemi ve makinenin ana beyni RUIDA RDC 6442G'dir. Makineyle birlikte çalışmak için en popüler AI, BMP, DWG, PLT,